Çıktı zevana dan Çıktı zevana dan sikime takmam hayır hayır, çıkarım zevana dan Çıktı zevana dan Çıktı zevana dan Engel olma, hayır hair çıkarım zevana dan Yasaklanır kana biz içen tanır onu bizi biter gider serotonin satanlar yatar biz edala yasa giderim Kesti paraları saça cam hep havaya Çeşit çeşit içki getir doldur baba masaya Sokak yine alev alev yanıyor Ankara'da En de yoksa kanka vardır kesin anada Kaşa düşer her adam, çıktık olsun terasa Yudum yudum biradan al ya da çek zıvanadan <gülüyor> Nefes salla arada Saki cacı kanka ama marifet sativa'da Biraz doritos, biraz da eti puf Çiz oldum kanka bana biraz para buldum Ay yaş oldum içe içe hiç boşuna arama Çelim dışı telefonu unuttum arabada. Çıktık zıvanadan Çıktık zıvanadan Sikime takmam hayır hayır Çıkarım zıvanadan. Çıktık zıvanadan. zıvanadan Çıktık zıvanadan Engel olma hayır hayır Çıkarım zıvanadan Koal yapalım hadi titik verin bakalım Son treni kaçırmadan bir cebeci yapalım bu buğma müzik verelim Zıvanadan çıka çıka biraz batiz deşelim Süpecap güzeli, bize gelen müzelik Mamakta mevzu çok ama Sincan'da hiç tekin değil Bahçeli'de sürtelim git kendine bul dedi Yaslandın arabadan, kıçını çek güzeli. Sabret, sabret olacak sabret Zıvanadan çıktık ama olacak ha gayret Çakıl taşa basa basa yürüdük batacık'a Toplanırdık Raybar'a, çok takıldık orada da. Telefon, ye yeah, Tommy pantolon Pörmani Jordan'larım bak olandan wow. Egom tavanda, kıskansın kolpalar Ey. Tehdit aldım çok zaman, sikime takmadım Çıktık zıvanadan, çıktık zıvanadan Sikime takmam, hayır hayır çıkarım zıvanadan Çıktık zıvanadan, çıktık zıvanadan, çıktık, zıvanadan. Engel olma, hayır hayır çıkarım zıvanadan on the phone.